Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar şimdi dokuzuncu bölümün onuncu köşe taşında kalmıştık hemen odaklanmayı başlatıyorum ayarlıyorum ve birer bismillah diye ilk soruyla başlıyorum dostlar diyor ki ilk sorumuz ABC üçgeninin diklik merkezi birinci bölgededir şimdi diklik merkezi birinci bölgede yani üçgenin dışında o halde bu üçgen geniş açılı bir üçgendir. Hangi açının dışında kalmış? Bakın A'nın tam arkasına düşmüş. Demek ki A açısı geniş açı olacak arkadaşlar. Burası bizim geniş açımız diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Neden? Çünkü diklik merkezi dışarıdaysa bu üçgen geniş açılı üçgendir. Ve hangi açının arkasına düştüyse o açı geniş açıdır diyeceklik dostlar. Devam edelim. Yukarıdaki verilenlere göre ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi. Dostlar geniş açılı üçgende çevrel çemberin merkezi dışarıda olur. Yani üçgenin içinde olmaz. 5 numara kesinlikle olmaz o halde. Peki dışarıda olur da hocam 2 mi 3 mi 4 mü? Dostlar geniş açının tam karşısında olur her zaman. Çevrel çemberin merkezi. Geniş açının her zaman tam karşısındaki açıymış. Yani sorumun cevabı, bölgeymiş pardon, sorumun cevabı Denizli'den geldi. İkinci soruyu okuyorum. ABC üçgeninin diklik merkezi A noktasıdır. Dostlar bir üçgenin diklik merkezi tam bir köşe ise işte o köşe kesin 90 derecedir demiştik. Ve buradan inen kenar ortay aynı zamanda dik açıdan indiği için muhteşem üçlüğü de yapacak. Ve bakın burada bir ikiz kenar çıktı. Bu 18 ise bu da 18 ve 18'de 18 ile 18'in toplamı iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından x eşittir 36 paketledik. Evet üçüncü sorumuz. ABC üçgeninde P noktası diklik merkeziymiş dostlarım. O halde burası kesin 90 yani P'den geçen B'den geçen şu doğru 90. C ve P'den geçen bu doğru da 90 diyebiliyorum artık. Şimdi BAC açısını yani şuradaki açıyı bize 2X eksi 36 vermiş. Bunu bir yazalım. 2X eksi 36 demiş buradaki açıyı. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şu üçgen için konuşursak arkadaşlarım buradaki üçgen için. Bu açı 90 bir de buradaki açının toplamı 180. Yani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 2x 36 dediğim açı 2x 36 %100 90'dan küçük bir açı. Çünkü zaten üçgenin açılarından biri 90. E bir de şunu da söyleyebilirim. Bu açı kesinlikle 0 dereceden de büyüktür. 0 olmaz çünkü sonuçta kesin büyük olmalı, değil mi? Bir üçgenin açısı olması için. Hemen burayı bir toparlayalım. 36 ile toplayalım her iki tarafı. 36 2x ve 126 yapar. 2'ye bölelim. 18 x ve 63 yaptı. Bu durumda x'in alabileceği değerler. Neydi burada kural? Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 63'ten 18'i çıkarttım. 13'ten 8 çıktı 5. 6'dan 1 çıktı yok. 5'ten 1 çıktı 4. 45 eşittir olmadığı zaman bu çıkan sonuçtan bir de 1 çıkartıyorum. 44. 44 tane sayı varmış bu aralıkta diyoruz dostlar. Geldik 4 numaraya. P noktası yine diklik merkezi ise artık bunların her birinin biz yükseklik olduğunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. B, P, C. Şuradaki açının bize diyor ki 2x-36 olduğunu söylüyor. 2x-36 burası. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın şuraya bir A açısı desem. 90 la bu açının toplamı buraya eşit değil mi? Yani bu açı 90 la bir şeyin toplamı. O halde... 2x eksi 36 %190'dan büyük bir açı. E bir de bir üçgenin açısı olduğuna göre 180'den de mutlaka küçük olmalı. Hemen 180'den de küçük olduğunu söyledi. Şimdi 36 ile toplayalım her iki tarafı. 126 yapar burası. 2x yapar. 36 ile toplarsam 216 yaptı. 2'ye bölelim her tarafı. 63 yaptı x yaptı ve 108 yaptı. Bu durumda burada kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. Hemen ne yapıyorum? Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 108'den 63'ü 5 4 45 geliyor. Bir de 1 çıkartıyorum değil mi? Eşittir yoksa bu küçük türlerde bir de 1 çıkartıyorum. 45'ten de 1 çıktığında 44 tane değer alabiliyormuş x dediğimiz açı. Evet, hemen geldik bir arka sayfamıza. Birinci sorumuz. ABC üçgeninde E diklik merkezi. O halde buraya 90'ı yapıştırdım hemen. Diyor ki AED doğrusal ED3 E noktası ile AEC üçgeninin diklik merkezi arasındaki uzaklık. Bakın şimdi AEC şu üçgenin diyor diklik merkezi şu üçgenin diklik merkezi. Bakın burası geniş açı. Nereden anladın öğretmenim? Çünkü 90 ile şu açının toplamı yani her halükarda 90'dan büyük. E, geniş açılı bir üçgende yükseklik nasıl çiziliyordu? Dışarıdan. Bakın C'den zaten bir yükseklik gelmiş böyle gidiyor. Şimdi bunu uzattığımda demek ki A'dan da bir yükseklik geldi. Şu B noktasında kesiştiler arkadaşlar. Sonuçta bu da diklik merkezinden geçtiği için dik ya burası. E, o halde bu üçgenin de diklik merkezi B köşesi oldu. Şu köşe. Bana da diyor ki işte E noktasının bu AEC üçgeninin diklik merkezine yani şu E ile B arasındaki uzaklık 3 3 diyor dostum. Buna göre de BD kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen BD'ye X dedim. Pisagor yapıyorum. 3 köküçün karesi 27 eşittir 3'ün karesi artı x kare diyorum. 9'a attım 18 eşittir x kare. x eşittir 3 kök 2 çıktı. Ceyhan'dan geldi sorumun cevabı. İkinci sorudayım. Yine k diklik merkezi ise o halde burası kesin 90. Burası kesin 90. 6 var 4 var. Yukarıdaki verilenlere göre k e, nin, şu üçgenin arkadaşlar. Bir dik üçgen bu. Diklik merkezi. Dostlar KEC'nin dik üçgen olduğu için diklik merkezi dik açının olduğu köşeydi değil mi? Dik üçgenlerde diklik merkezi dik açının olduğu köşeydi. İşte bu KEC'nin diklik merkezi ile K noktası arasındaki uzaklık yani E ile K arasındaki uzaklığı soruyor. Hemen Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi 36 eşittir dördün karesiyle x'in karesinin toplamına. Bu durumda 20 eşittir x kare, x eşittir 2 kök 5 çıktı. Bursa'dan geldi sorumun cevabı. 3 numaradayız. ABC üçgeninde k diklik merkezi diyor. Tamam. K mademki diklik merkezi. Burası kesin 90. Burası kesin 90. Bakın şunu fark ettim. Açı ortaydaki fışkırtma teoremini hatırlayın. Sadece açı ortayın Üstündeki bir noktadan kollara çizilen diklikler eşitti. Demek ki bu açı ortay. E bu açı ortayı ben devam ettirirsem K'dan geçtiği için diklik merkezinden geçtiği için yükseklik de olacak. Yani hem açı ortay hem yükseklik. O halde kenar ortay da oldu. Kayı kuralından dolayı. Yani burası da 6. Burası da 6 geldi arkadaşlar. Bize AB'ye 12 vermiş. Yukarıdaki verilenlere göre C noktasının AB'ye uzaklığı 11'im yani şuradan ilen yüksekliktir değil mi bir şey bir noktanın bir doğruya uzaklığı oradan ilen yükseklik demektir Burası 10'muş. Buna göre AC yani Şurayı soruyor x diyelim Şuradaki Pisagorbansını yapıyorum hemen x kare eşittir on'un karesi ile 6'nın karesi 36 136 geldi O da dışarıya iki kök 34 diye çıktı arkadaşlar Dördüncü sorumuz ABC üçgeninde F diklik merkezi ise burası kesin 90 burası kesin 90 ben bunu devam ettirirsem burası da kesin 90. EC BE'nin iki katıymış dostlarım BE'ye K dersem EC 2K imiş bunu da yazdım. 2.43'ü vermiş verilenlere göre FCX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım neler yapacağız bu sorumuzda. Şöyle ee, bir şeyler görebiliyor muyuz hemen? Şu dikliklerden pisagorlar falan filan yapmayı deneyeceğim ama şöyle bir düşüneyim arkadaşlarım. Şurası 3K, burası 9 Oradan bir şey gelir mi? Çok da zannetmiyorum. Şu alt cümleyi okuduğumda benzerlikten yararlanılacaktır diyor. Biz de bir benzerlik görelim arkadaşlarım. Şu açılara A 90 B diyelim. Burası da B olsun. B 90 şuraya A'yı yapıştıralım biz. A var. Şurası 90 sa şu açımızın B olduğunu biliyoruz. B 90 buranın da A olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki küçük üçgenle B'nin karşısı belli. Burada B'nin karşısının belli olduğu hiçbir yer yok başka. Şu küçük üçgende hiçbir kenar belli değil. Bizim şu üçgenle bir şeyi benzerlememiz lazım büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Ya da şu dik üçgene bakalım. 90'ın karşısı 3K. Burada 90'ın karşısında bir şey yok. B'nin karşısına bakalım. A var 90 var. B'nin da belli değil. Benzerlik ama hangi üçgenlerin benzerliği bunu görmesi şimdi biraz zor olacak arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım birazcık daha iyice inceleyelim. Şimdi şuraya da mesela C diyelim şuraya da D açısı diyelim. C'nin tam tersi de C. Şurası D oldu o halde. Ee başka? Burası D ise şu açımızda C oldu. Bununla bunu benzerlesem olur mu? C'nin karşısı K, C'nin karşısı boş. D'nin karşısı 2 kök 3. D'nin karşısı 2K. Burayı bulurum. Bir yazayım. C'nin karşısı K. C'nin karşısı AE. Eşittir. D'nin karşısı 2 kök 13. Bölü D'nin karşısı 2K. Yani ne geliyor buradan? 2K kare. Bölü 2 kök 13. Eşittir. AE geldi. AE'yi bulduk şimdilik. Peki AE'yi biliyorsak... Yine bu üçgenle bir şeyler yapmaya çalışalım. 2 2 3 artı burayı biliyorum. Burayı biliyorum. Allah Allah. Arkadaşlar sonunda buldum. Şu geldi bakın aklıma. Hemen şuradan bir diklik indiriyorum buraya ve bakın şu 9'la bu indirdiğim diklik ikisi de aynı yere dik olduğu için paralel oluyorlar. Ve şurada da benzerlik yapıyorum. 2/3 eşittir diyorum. Şurada yazayım. 2 bölü 3 eşittir. Şu indirdiğim diklik. Hadi ona biz bir A diyelim. Bölü 9. Buradan A'yı 6 buldum arkadaşlar. Şurası 6. Sonra şurada pisagor yapıyorum bakın. Şurada pisagor yaptım. Ee, 2 kük 13'ün karesi yani 52. 36 ile 16'nın toplamıdır. O yüzden burası 16'dır. Yani şey 4'tür ki 16'nın çıkması için 4'ün karesi 16. 4'ü dedim. Sonra diklikten diklikinde 6'nın karesi 36, 4 çarpı 9'a eşit. Buraya da 9 yazdım ve bana da 4 ve 9'un toplamını yani 13'ü soruyor dedim. Evet, güzel soruymuş. Bayağı uğraştırdı beni. Geldim buna. Birinci sorumuz. ABC üçgeninde DF yükseklik ayaklarıdır. Dostlar şunu bileceksiniz. Yükseklik ayağı demek yüksekliğin indiği nokta demek. Yani şurası 90. Veya bu B'den geçen yükseklik buraya dikiliyor İşte A'dan inen de tam D'ye dikiniyor demektir ki... ...senin bilmen gereken ekstra bilgi de şu. Bu yükseklikler burada oluşan yükseklik ayaklarının oluşturduğu üçgenlerin açı ortayları olur dostlarım her zaman. Yani şuradaki FK açı ortaydır. Şimdi bana KE'ye 3KD, KD'ye de 2KD diyor ve bakın açı ortay töreninden... 3K'lık ayağı 6 kolu düştüyse, 2 katı yani, 2K'lık ayağı 4'lük kol düşecek. DF'yi mi soruyor? Evet. Şimdi burada bir daha yapalım aynı muhabbeti. I noktası DF üçgeninin, bakın şu üçgenin iç teğet çemberinin merkezi ise açıortayların ortayların kesim noktasıdır bu I noktası. Ve bu nasıl oluyordu arkadaşlarım? Şuradan inen yüksekliklerin indiği ayakların birleşince oluşan üçgenin açıortayları oluyordu. Demek ki burası e, yükseklik olacak. Burası 90, 20, şuraya 70 kaldığı bir yazalım. ABC açısı, 70'i soruyormuş zaten bize. 70'i paketledik. Üçüncü soru. ABC üçgenin yükseklikleri bunlardır diyor. Bakın yüksekliklerin indiği noktaları birleştirdiğimde oluşan bir üçgen var. Bu üçgenin şu nokta kesin iç teğet çemberinin merkezi. Bunlar da hep açı ortaydı söyledik bunu. Şimdi fe'yi 6 vermiş. FD'yi FD FD FD şurayı 8 vermiş. Bakın hemen şunun açıortay ortay olmasını konuşursam 6'ya 8. Yani ayaklarda 6K'ya 8K hatta sadeleştirin 3K'ya 4K diyeyim. KE ve KD birer tam sayı olacak. KE nedir diye soruyor bize. Yani 3K'yı soruyor bize dostlarım. Tam sayı olması için K'yı 1 seçtim. Dolayısıyla 3 oldu. Hani 2 seçip 6 da yazabilirdim. Burası 6 olur, burası 8 olursa toplam 14 olurdu. Bu sefer şu üçgen olmak kuralına uymuyordu. Hani bu 7K dediğimiz uzunluk, diğer ikisinin toplamı yani 14'ten küçük, diğer ikisinin farkı 2'den büyük olacak ya. K'yı 2 niye seçemediğimi anlayın. Çünkü 14'ten küçük olmuyor, eşit oluyor. O yüzden K 2 ve 2'den büyük bir değer alamaz. Geldik buna. Yine P diklik merkezisi bunlar hep yükseklik olacak ve yükseklik ayaklarını birleştiren üçgen bunlar açıortay oluyordu arkadaşlarım. P noktası iç d, çemberin merkezi oluyor. Şimdi DF'i 7 vermiş. FE'yi FEFE e, 5 verilmiş burası. ED ED de 6 verilmiş. Buna göre KE nedir diye soruyor. X'i soruyor. Şuraya da 6 x dedim. Hemen bu açı ortayı konuşalım. Kollarının oranı 7'ye 5, ayaklarının oranı 6 x ise x dedim dostlarım içler dışlar çarpımını yapıyorum sonra da buradan geliyor 5 kere 6 30 eksi 5 x eşittir 7 x oldu 30 eşittir 12 x oldu x eşittir 30 bölü 12 yani ikisini de 6'ya bölersem x eşittir 5 bölü 2 o da iki buçuk yaptı dedik evet 12'yi de gömdük hemen 13 yani son köşe taşımızdayız dostlar Bakalım bu ne diyormuş? Birinci sorusu. Evet BF açıortay ortay demiş dostlarım. F noktasının diklik merkezi olduğunu görün arkadaşlar. Bakın bu da yükseklik. Bu da yükseklik. İki yüksekliğin kesiştiği nokta diklik merkezi. O halde buradan gelen şu üçüncü doğru da kesinlikle diklik merkezinden geçtiği için yüksekliktir. Ve bu doğru hem yükseklik hem açıortay ortay olduğu için bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Kayı kuralı gereği. Şimdi ikiz üçgenin şunlar eşit açıları değil mi dostlar artık? Ve biz biliyoruz ki eşit açıdan çizilen bu yükseklikle bu yükseklik eşit. Hatta bu yüksekliklerin şu parçaları eşit. Burası 6 hatta 6, 8, 10. Yine bu parçası da 10. Burası da 8 diyebiliyor. Ve bana da acx'i soruyor. Şu dik üçgeni görün arkadaşlarım. Bir dik kenarı 8... Diğer dik kenarı 16. Biri diğerinin 2 katı olduğunda hipotenüs ne çıkıyordu? Küçük olanın kök 5 katı yani 8 kök 5. İkinci sorumuza bakıyorum. Bakalım bu ne diyor? Bakın bu bir açı ortay. Bu da bir açı ortay. O zaman Denizli noktası... İçte çemberin merkezi ve sen biliyorsun ki buradan geçen üçüncü doğru da aç ortay olacak. O zaman bu da bir aç ortay ve bu aç ortay hem yükseklik hem aç ortay olduğu için kenar ortay da olur ve bu üçgen kesinlikle ikizkenar üçgen olur. Burası da x. Eşit açılardan çizilen aç ortaylar birbirine. Burası da altı olur. Bize nereyi soruyor? ACG soruyor. Başka bir şey vermiş mi? BD ve DC açı ortay. Orası dik demiş. Başka da bir şey yok. Buna göre ACX nedir diye de bir soru soruyor bize. Her şey bu kadar yani. Peki. E, i̇kiz kenar üçgeni söyledik. Şimdi başka ne yaparız ki buradan? insanın aklında bir şey gelmiyor daha başka. E, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. BD'yi 6 vermişsin bir tek. Başka da bir şey yok. Hmmmm. Allah Allah. Ne yapacağız lan? AH diktir. Oraya diyor. Şimdi şu açı ortayı konuşsak bir. Bu açı ortay bu kollarının oranı desek. Bir şeye yarar mı? Hiçbir şeye yaramaz herhalde. Şuraya ee, K desem Burası K olsa. Burası da K. Arkadaşlar şimdi soruyu inceliyorum deminden beri. Videoyu durdurup da bir bakayım dedim ama... Yani sorunun cevabı Adana'ymış. Altı köküş çıkıyor. Şimdi bunun altı köküç olabilmesi için buranın... Yani şunun da altı desek ve buranın da eşkenar üçgen olması gerekir ki altı köküç çıksın. Ama soruda hiç eşkenar üçgen olduğuna dair bir bilgi yok. Yani ya da ben göremedim artık aceleyle çözdüğüm için... O yüzden yani bu soruda bence bir sıkıntı var dostlar. Bu soruda bir sıkıntı var. Sonradan tekrar incelerim. Eğer bende bir sıkıntı varsa da düzeltirim arkadaşlar. Şimdi buna bakıyorum. ABC dik üçgeninde. AE diktir BC'ye. Tamam bu yüksekliği gördük. BD kenar ortaymış arkadaşlar. Şunu da şöyle çizelim. BF FD'nin iki katıymış. Yani şurası K ise burası 2K olacakmış ki biz... Ne zaman bu tabana bir açığa iki muhabbetini biliyorduk? Burası ağırlık merkezi olursa böyle olacaktı. Kenar ortay anca bu şekilde 1'e 2 oranında bölüyordu. Demek ki bu F noktası ağırlık merkeziymiş. Hatta 6 ise burası da 3'tür diye yapıştıralım. Demek ki bu da bir kenar ortaymış. Bu da burayı 2'ye bölüyor. Muhteşem 3'ümüz var. Burası da 9, burası da 9 gelecek dostlarım. Bakın ne çıktı şurada? Bir dik üçgen var. Gördüğünüz gibi. Bu dik üçgen kardeşim... 9 9 o halde burası ne çıkacak? İkiz dik üçgenden 9 kök 2 çıkacak. Şimdi geldik son sorumuza. Diyor ki ABC üçgeninde B diklik merkezi ise bir köşe diklik merkezi orası dik açıydı burası 90. Bakın diklikten diklikilmiş. O iç teğet çemberin merkezi o halde bu hem aynı zamanda açı ortay oldu açı ortay yükseklik olduğu için kenar ortay da oldu. Şimdi devam edelim. Burayı 4 vermiş bize. Buna göre AC nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bir de bu iç teğet çemberin merkezi ise buraya indirdiğim diklik de 4, buraya çizdiğim diklik de 4. Çünkü açı ortayın fışkırtma teoremi değil mi? Şu iç teğet çemberin merkezi olduğu için buradan geçen doğru açıortaydır ortaydır. Ve açıortayda buraya çizilen diklik de buraya çizilen diklik eşittir. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi bakın burada da 45-45-90 var. Demek ki buralar da 4. Hatta şurası 4 kök 2. Yani benim şu kenar ortayımın uzunluğu 4 artı 4 kök 2. Muhteşem üçlüden bu da 4 artı 4 kök 2. Bu da 4 artı 4 kök 2. Yani toplam 8 artı 8 kök 2 çıktı. AC uzunluğu Adana'dan geldi Kobel'de. Evet dostlar bir sonraki videoda konu testlerini, tarama testlerini çözeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.